Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar sizlere discordda Yetkisiz sunucu ismi değiştirme Arkadaş ismi değiştirme gibi birçok özelliği Nasıl yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar Bugün e, yani bu videonun içinde Pardon e, Discord bedava nitro alma özellikleri Arkadaşlar mevcut Şimdi ee, bu arada şunu da söyleyeyim ChromeBee bu şu an ilişimim yok arkadaşlar haberiniz olsun Neyse şimdi arkadaşlar ben e, burada kullanacağım dosyaların hepsini arkadaşlar abone oluyorsak paylaştım Discord sunucumda gelebilirsiniz Açıklama kısmında arkadaşlar Discord sunucuma geliyorsunuz Buradan emojiye tıklıyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra abone olu bilgi, kanal ol bilgi kanalını iyice okuyorsunuz Ondan sonra abone olu kanalını esesini satıyorsunuz Altyapılar kanalının arkadaşlar sunucuya geliyorsunuz arkadaşlar Pardon Ondan sonra buradaki oku kalanını arkadaşlar iyice okuyabilirsiniz Ondan sonra buradan arkadaşlar en ye basıyorsunuz Yeni SS e atıyorsunuz şu şekilde arkadaşlar Eee paylaşım kalanları önünü alıyorsunuz Neyse Ondan sonra gençler Şimdi Better Discord kanalına Şimdi gençler Better Discord'u açıklama kısmında var dediğim linkten indiriyorsunuz arkadaşlar Bende olduğu için e, ben indirmeyeceğim Şöyle iptal dedim Neyse, ondan sonra arkadaşlar bu arkadaşım bilgisayarımdaydım haberiniz olsun. Neyse bundan e, ondan sonra indirdikten sonra arkadaşlar. Şimdi dosya açıldı arkadaşlar. Buradan ayağa e, diyeceğiz Next diyeceğiz. Install diyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra Discord kanalı seçiyorum ben. E, kendi Discord'un çeylik. Tamam tabii ki de. Neyse. E, şimdi buradan e, tabii close dedik. Tabii evet. Şimdi burada Discord'umuz kapandı ve tekrardan arkadaşlar açılacak. Evet, gördüğünüz gibi tekrardan açılıyor arkadaşlar. E, bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Gerçekten güzel yani, hızlıca büyüyoruz arkadaşlar. Sizin sayenizde alçaplar vesaire e, yani alabilirsiniz Discord sunucumuza gelerek. Neyse, şimdi Discord'umuz arkadaşlar burada açıldı gördüğünüz üzere. Hemen şöyle arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi Plugins kısmına gelmiş arkadaşlar, pluginlerimiz. Plugins kısmına geleceğiz ve Open Plugins Folder diyeceğiz gençler adından şerupla pluginlerimizin olduğu klasör açılacak. Ee, hemen şöyle ben geliyorum şuradan pluginleri atıyorum arkadaşlar. Pluginlerimi attıktan sonra hepsi böyle gördüğünüz gibi yüklenecek. Şöyle hemen hepsini şöyle dolandırdım arkadaşlar. Şimdi e, pluginleri yükledikten sonra arkadaşlar bu arada videoyu birkaç saat sonra çekiyorum. Ee, bir hata oluştuğu için ee, yeniden yani bu videoyu çekmek zorunda kaldım tekrar. Şimdi ben e, Discord'tan yapmaya karar verdim yani kayıttan vazgeçtim çünkü benim orada hentrosuz bir hesabım yoktu arkadaşım hesaplı girdi yanişer dolayısıyla e, o da yapışan bu testi. Şimdi pluginleri e, plug arkadaşlar burada kaydettim aynen. Pluginleri arkadaşlar yükledikten sonra şöyle bütün hepsini aç açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bütün hepsini açalım. Evet e, açtıktan sonra girişer. Şimdi. Ee, ben hemen şöyle kendime özel arkadaşlar bir tane Discord e, açmak istiyorum. Şöyle pardon, pardon. Şöyle hı. kendim oluşturayım. Şöyle e, ne coşkunuz böyle olsun arkadaşlar. Bir şey değişmesin. Şimdi e, böyle oluşturduktan sonra hemen şöyle kendime de bir tane GIF seçmek istiyorum. Videoda kullanacağımız için. Şöyle mesela şu GIF'i seçeyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuradaki butonlar fazla. Değil mi? O butonları nasıl kaldırabiliriz arkadaşlar? Hemen ayarlara geliyoruz. Şöyle, eee pardon, eklentiler kısmına geliyoruz arkadaşlar. Tekrardan tabi sizde ee, bulayınız olacaktır. Remove chat buton yazıyor. Buna geliyoruz arkadaşlar. Ayarlara geliyoruz. Ondan sonra Remove GIF buton, fan falan filan. bunların ne hepsini açıyoruz arkadaşlar. Hepsini açıyoruz. Bitti diyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün butonlar gitti. Şimdi bu butonları nasıl geri getireceğiz? Aynı şekilde arkadaşlar. tekrardan sen Mesela şunu kapattım bitti dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi emoji butonu geldi vesaire falan filan. Böyle butonları, gereksiz butonları arkadaşlar kaldırabilirsiniz. Ben şimdilik hepsini açacağım. Çünkü lazım olacak size videoda arkadaşlar. Ve de ben videodan sonra zaten Battle Discord kaldıracağım aslında benim için pek gerek olmayacaktır. Şimdi Şimdi gençler Gelelim Tabi neye bedava nitro özellikleri ne gençler şimdi Eee plugini yükledikten sonra bütün pluginleri açıyoruz gençler Açtıktan sonra burada kendinize saat geldiğimizde yere kullanıcı ayarları genel kullanıcı ayarları Önce şu ipin bağlantısını kopyalayalım Ondan sonra bu yerel kullanıcı ayarlarını geliyoruz gençler Ayarları değiştiriyoruz Ondan sonra bunun adını Chrome eee yapalım tabi benim değil ama benim hesabım değil ama neyse Chrome'a abone ol ondan sonra etiketi de arkadaşlar şöyle kendi etiketimi yapıyorum ondan sonra bunu da şöyle yapıp arkadaşlar .gif uzantısı koyuyoruz sonuna şöyle yeşil olacak zaman arkadaşlar kaldır dediğinizde de zaten şöyle kaldıracaktır özel durumada da şöyle youtube eşittir Chrome yazdım arkadaşlar kaydet dedim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda böyle oldu arkadaşlar. E şimdi abi biz benim nasıl çalışacağız diyeceksiniz arkadaşlar. Hemen geliyoruz mesela şöyle arkadaşım buradan tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hareketli olarak bizim benimiz geldi arkadaşlar. Şimdi benim gördüğünüz gibi şu an eee <gülüyor> <gülüyor> neyse e, burada benim hesabım zaten ben. bu hesabı sonra çıkacağım ama neyse benim şu an e, sonucu da gördüğünüz gibi yetkim hiç yok Hatta plasmik üzerimde göstereyim daha bir kanıt olsun Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç yetkim yok tabi salatalık kalmış öyle de neyse Hemen şöyle geliyorum gençler Yerel sonucu ayağımı satıkladım plasmik değil de plasmik yaptım şunu Yerel e, sonucu kısaltması Chrome yaptım bunu da Simgeyi şimdilik kalsın bu gençler Ve gördüğünüz gibi gençler arkadaşlar Burda bu kadar Evet hemen şöyle bir şey bulalım Bu arada bot yazdım mesela ee, Şöyle bir uygun gif bulursak arkadaşlar Mesela şu olsun Uygun gif bulsam gençler ne, Bu çıktı? Neyse uygun gif bulduk ee, Hemen ayarlık geliştirelim Ve şunla şöyle koydum arkadaşlar Onu da gif eklemeyi de Tabi ki de bakın gözlük Bak, Kırmızı oldu Böyle arkadaşlar şimdi şöyle yeşil yaptık şimdi e, abi ben bunları yaptım e, nasıl sıfırlayacağım diyeceksiniz arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çok kötü oldu Şimdi nasıl sıfırlayacağım diyeceksiniz gençler genel sunucu ayaldırız e, sıfırla dediğimizde tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfır diyor Şimdi arkadaşlar burada e, evet better friends falan filan bu da var Şimdi bu ne arkadaşlar? Zaten burada gördüğünüzde bütün ortak sonuçlarımız bu listede gözüküyor. Ayrı şöyle, favori arkadaş isteğiyle, arkadaşı, gizle vesaire, yerel kullanıcı ayarları. Bizim amacımız bu. Hemen buradan mesela diyorum ki e, destekçi diye şöyle etiket koydum. Sonra buna da 001 e, diye etiket koydum. Ondan sonra bana da üç hane beyaz bir Neyse. Ee, şöyle hemen koydum arkadaşlar özel duruma da kurama abone olun dedim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, profil çıktı hemen şunu da şöyle ss aldım gençler şöyle şu arkadaşa attım neyse şimdi geldik e, şimdi şöyle şu arkadaşa Hemen şöyle farklı bir gif bulalım değil mi? Hemen farklı bir e, diğer dünkü gibi kopyaladım. E, ayarları değiştir dedim. Mesela e, ne yapsak? E, bunu da arkadaşlar abone abonecik yapalım. Aynen abonecik güzel olur. 00 etiketi koydum. Hemen şöyle nokta e, gift dedim arkadaşlar. Şöyle hemen yeşil olmasını bekleyelim. Aynen. Hemen bunu da koydum gençler. Şöyle Chrome Şöyle yazdım neyse ya da boşverin krom diyelim direk yeter ona 15 yaşım ya neyse boşverin neyse şimdi ee, Profile geldim bunu kopyaladım arkadaşlar. Ve şöyle de attım neyse. Evet arkadaşlar dediğim gibi burada kullandığım pluginleri arkadaşlar hepsini derledim topladım. Rav sesi oluşturdum. abonelerde paylaştım arkadaşlar. Gelip aşağıda açıklama kısmındaki linkten sunucuma gelip arkadaşlar. Abone Rol bilgi kanalını iyice okuyup arkadaşlar. Abone Rol kanalını arkadaşımıza ses atmış zaten birazdan bakacaklar. Hatta şöyle abone yetkilisinde şöyle etiketli ilmi Neyse. Ee, buradan hemen e, rolünüze verecekler zaten alçapılar kalanına gireceğiz buradan arkadaşlar Bu arada şöyle bir şey de yapacağım Kullanıcısıyı sıfırla dedim arkadaşlar Her şeyi şöyle sıfırlayalım zaten plugin in devrilşi bırakınca hepsi gidecek neyse buradan e, alçapılar kalanına geldik join dedim arkadaşlar Ondan sonra buradaki oku kalanını iyice okuyun gençler Kayıt e, onaylı kısmına geldik buradan e, kayıt şeyini tıkladım gençler Ondan sonra görsel paylaşım kanalına geldim. Bu arada yeni sunucuya geçtik. Altepi sunucuna gelmiyor unutmayın. Yeni sunucu yani. E, eski sunucuda hala kanallar varsa gelebilir arkadaşlar. Yeni altepi sunucuna geçtik dediğimiz gibi. Evet. E, videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten sunucumuza gelmeyi unutmayın. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.